Kendime dönüp dedim derdine Gel artık kendine Yeterdi tek kelime Ölüp ölüp dirilmeme Kendime dönüp dedim derdine Gel artık kendine Yeterdi tek kelime Ölüp ölüp dirilmeme diye ediyorlar buz Hasetinden kudur İşim gücüm çok arkama yaslanacak vaktim yoktur Etrafta alçak çok onları ayıracak vaktim yoktur Etrafta alçak çok onları ayıracak vaktim yoktur Dur, dur konuşalım gerçekleri Ağlama sıkı tut kendini Gitme sakın gitme Ders çıkart vazgeçme